O solgama hiç açmasaydınız be efendi. Üç gün arıyorum arıyorum ne bir cevap var ne başka bir şey Hani anlamıyorum sen nasıl bir sevgilisin? Ya nasıl bir adamsın? Solg bir şey de bana bir şey de. Hiç hey, çekemem manita tripleri Ballar soka loş gece kulüpleri Seksi kadınlar ve lüks arabalar Boş versene bok gibiymiş Tolgahan'ın klipleri Alın teri kara para değil. Tek derdim eğlence para mana değil Hep telefonu meşguler aramada bir Hey tatlı kız hadi gel arabama bin Yo, ah. O zaman gezelim güzelim Sıkı tutucu çünkü severim Dolar ezelim şampanya içelim eğer canı sıkılırsa bana geçelim. Hayat resmen hardcore bir dizi. Ayakları titrerken hası meceler. Bizi karanlığın rengiyim. İsterseniz alın güneş götünüzde girsin zaten geceler pisim Dizler fazla kaç. Kırasan nerede tacın geceye akalım hadi. Güzel bir şarkı acıp kimse masum değildir ki. Zaten aynen acı. Aynen aynen aynen. Aynen acım bu benim hayata karşı rövş maçım cennete günahkarız ateşi her yola çık kimse masum değildir ki zaten aynen acım aya aynen aynen aynen hacım. bizler fazla kaçık klasan nerede tacın neceye akalım hadi güzel bir şarkı açıp kimse masum değildir ki zaten aynen acım aya aynen aynen aynen bu benim hayata karşı rövş maçım cennete günahkarız ateşi her yola çık kimse masum değildir ki zaten aynen acım Aynen aynen Aynen acım Son ses müzik hareketi parçalar Durmak yok hadi Güzelim çalkala şeytan Başımda saz çalar Sokak polis siren Ay yaşamcalar calar Ayı aşım, güneşin nedir ederi Bu bizim elimizde sıkıntıyı Katledelim daha dur Gece yeni başlıyor hadi canım Kalka ya da dans edelim Tabii ki hazır koyulmaz Önüne bu benimle kal Eğlencenin dibine vur bu kaliteli Te düşürür tabi içine kur Biz yaşayalım moruk sen düşüne dur Siren sesi geliyorsa ortalıktan kaybol Dünyaya faslayım asıl benim psycho indiririm aykol bu parti patlar Paralar kızlar sınırsız alkol Bizler fazla kaç. Krasa nerede? nerde tacın neceye akalım hadi Güzel bir şarkı açık kimse masum değildir ki Zaten aynen acım Aynen aynen ha <gülüyor> Aynen aycım bu benim hayatım go, go. Ha. Karşı ravaş maçım Cennete günah karız. Ateşi her yol açı Kimse masum değildir ki Zaten aynen aycım Aynen aynen Aha. Aynen aycım bizler fazla kaçık Kralsan nerede tacın geceye akalım hadi Güzel bir şarkı acıp Kimse masum değildir ki Zaten aynen aycım Aynen aynen Aha. Aynen, aynen. <Gülüyor> bu benim hayatım go, go. Şirobaş macım, cennete günahkarız. Ateşi her yola çık kimse masum değildir ki. Zaten aynen acım. Aya. Aynen aynen. Aha. Aynen acım.